Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Age of History 2 oynuyoruz. Türkiye olacağız arkadaşlar. Osmanlı kuracağız. Age of Story 2'nin Osmanlı'sını. Zorluk efsanevi savaş sisini ben kapalı oynuyorum. Oyunuzu %100 bırakın. Kapıyı kapat. Çık bakayım. Ve Saldırı şeyi de %50 %50 ve başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle oyunu birazcık anlatayım arkadaşlar. Oyun çok güzel bir oyun. Bayılıyorum bu oyuna. Modern dünyadaki Türkiye'nin vermesi gerekenler 5 5 nüfus. Yanlışlıkla 6 verdim. Eee Buradan seçeneklerinizi yapacaksınız. Nüfusu artışına fazla verirseniz. Buradan mallar yatırımını arttırırsınız. Hmm, teknoloji. Teknoloji puanın. Eğer ekonomi büyümesi yapacaksınız buradan bu yatırımları yaparsınız. Ya da araştırma yaparsınız. Burada vergi gelir zaten vergi. Bu basit böyle ben o yüzden vergi gelirine on tane puan vereceğim ekonomiye de üç tane vereceğim üretimde şöyle Arkadaşlar şimdi buradan e, şehre gelip dahaya basıyorsunuz burada çiftlik kurma atölye kütüphane gibi şeyler yani bu üçü e, şeye giriyor <gülüyor> üretim gelirine giriyor ben buna çok vermiyorum 3 yönetim burada gösterilen yönetim şeylerin azalmasını sağlıyor bundan 5 tane 5 tane yeter ordu bakımı buradan bir dakika buradan askeri askeri yazıyor bu askeri ordu bastıkça artıyor şöyle biraz orada basayım 950 bakın yüzde oldu ve Ordu bakımına 461 altın kullanıyormuşuz. Yani ekonomimizden onlar gidiyor. Orduyu sildiğimizde de buradan e, gelir gelirimiz artıyor. Ordu bakımına ben 15 10 veriyorum. Bu kolonizasyon ücreti hiçbir işe yaramıyor. Sadece e, eyalet aldığınızda mesela ben Suriye'ye savaş ilan ettim. Onun topraklarını aldım. Onun toprağım, toprakları üzerindeki hakimiyetimden daha az ücret alınıyor. Ben bunu hiç vermenizi önermiyorum. Araştırma basın. Araştırma işinize yarar. Buradaki şeyi araştırmayı çok yükseltmeden size e, teknoloji puanı verir. Burada böyle sıralama falan var. Siz bunları boş verin. Savaşladığınız ülkenin ekonomisine bakın. Eğer diplomasi şeyleri yapacaksanız da o zaman biraz para toplayın ve sonra buradan yatırımlara gelin böyle yatırım basın paranız eksiğe düştü diye korkmayın arkadaşlar böyle yatırım yaptıkça ekonominiz ekonominiz artıyor burada e, 114.391'lik bir ekonomi var bu yatırımları çoğalttıkça basmış oluyor sıralamadan da artıyoruz 118.391 861 oldu Arkadaşlar bunları bastıkça bu ekonomi şeyi e, ekonomik yatırım fiyatı artıyor bu paramız böyle sıfırı eksilere doğru çekelim Arkadaşlar Ekonomimize ne kadar kazandıracak bu oyun çok da gelişmiş bir oyun değil ve paralı bir oyun bedava indirin Arkadaşlar Gördüğünüz gibi 133.265 e, 265lik bir ekonomi ulaştık arkadaşlar. Burada ilişkiler de önemli. Diplomasiye tıklayıp yukarıdan diplomasiye tıklayıp buradan ilişki ilişkileri geliştir, hakaret et, savaşı ilan et. Bu ultimatomda birlik seçiyorsunuz. Buradan ona yaptırmak istediğinizi yaptırıyorsunuz arkadaşlar. İttifak. Buradan Ticaret. Saldırmazlık patlı. Soğuma patlı. E, Soğuma paktı yani. Toprak bütünlüğünü koruma falan filan. Bağımsızlıkta bir savaş falan olursa. E, bu bağımsızlık e, bildirgesi şeyini gönderdiğinizde. 40 turdu. Evet 40 tur boyunca bu geçerli oluyor. Yani bir savaşta İran tamamen kaybedilirse İran'ı kendiniz kur kuruyor yani otomatikman kuruluyor. Bu birliği tam bilemiyorum. Vasallaştırma yani kendi vasalımız yapıyor. Asileri destekli. Buradan bir ülkeyi aldıysa oradan asilenin destekleyebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Armağan gönder. Burada armağan gönderebilirsiniz. Askeri erişim, askerlerinizin geçmesi. Askeri erişim teklif etti. E, kendi onların askerlerinin sizin ülkeniz üzerinden geçmesi. Harita modlarından buradan politik, ordu gelir, teknoloji, nüfus, ekonomi, gelişme, eyalet istikrarı falan filan bakıyorsunuz. Şimdi ben size birazcık anlatayım arkadaşlar. Biraz daha anlatayım yani. Biraz tur geçsin paramız biriksin arkadaşlar. Şimdi ben araştırma basıyorum. Yani teknoloji arkadaşlar. Refah çağına ulaşacağım. Böyle böyle yaparak ülkenin refahına kavuşturuyorsunuz. Şimdi buradan nüfus basacağım. Tüm her şeyimi nüfusa verdim. biraz daha nüfus 25 nüfus verdim şimdi yönetim fullleyeceğim arkadaşlar yönetim fullleyeceğim arkadaşlar büyüme oranları var ona göre daha hızlı teknoloji puanı falan filan geliyor Buna dikkat ederek ülkesi çevirirsiniz. Mesela e, Sri Lanka'nın ekonomisi çok hızlı gelişiyor. Az ekonomisi var ama o kadar hızlı gelişen bir ekonomiler var ki büyüme şeyler, büyüme oranları en yüksek olan ülke modern dünyada eniz Türkiye ama Onu bir söyleyeyim de arkadaşlar. Şimdi teknoloji seviyemiz 0.77 şu an iyi gidiyoruz buradan da harita modlarından teknolojiyi açabilirsiniz ve sıralamada birinciyiz arkadaşlar büyük tırın bastıkça şimdi paramız bit paramız bitti sayılır şimdi basalım vergi vergi geliri önemli arkadaşlar burada paranız bittiğinde bu sıfırlanıyor araştırma. Şimdi vergi. <gülüyor> bu oyundaki mutluluk ve savaş yorgunluğu da çok önemli. Enflasyon da baya önemli arkadaşlar. Hükümetiniz de önemli. Burada, bu oyunda her şey çok önemli. Bunlar kim? Buradan e, gelire bakarsınız. Denge. Bu dengeyi anlamadım ama. Ordu bakımı var, dünya nüfusu, bu nüfus sıralaması, dünya nüfusuna sizin nüfusunuzun oranı. Buradan nüfus sıralaması, ekonomi sıralaması, fethedilmiş eyalet sıralaması, inşa edilmiş yapılar sıralaması. Bu yapılar arkadaşlar dahaya girip buradan cephanelik, kütüphane gibi şeyler, kale. Kaleler önemli. Kaleleri kurdukça oradaki e, savunma bonusunuz artar arkadaşlar. Gözetleme kuleleri çok da bir işe yaramaz. Yani e, şu e, savaş sisini kapalıya yaparsanız bu işinize yaramaz. Liman en önemlilerinden. Liman olmazsa geçemezsiniz. Çiftlik zaten anlattım bunları. Cephanelik e, o eyaletteki paranızı ordu basarkenki paranızı yarıya düşürüyor. İkmal kampı bu neymiş? Ordu, oradaki ordu bakımını ordu bakımını e, fiyatını %20 azaltıyor. Festival oranın istikrarını ve mutluluğunu düzenliyor. Asimilasyon, istikrar, yatırım, bu ekonomik yatırım arkadaşlar. Teknolojik yatırım bu da. Asker alma. Anında asker alıyorsunuz. Onun aşağısındaki ile de ordu dağıtıyorsunuz. Yağma ele geçirdiğiniz ama daha anlaşma yapıp anladığınız topraklarda yağma yapabiliyorsunuz. Ordularınızı orada bırakarak. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bastım. Ordu bastım. Şimdi şu Yunanistan'a savaş ilan edelim bakalım ya da Yunanistan'a değil de bakayım Bulgaristan'a edeceğim çünkü Rusya'yla bunun ilişkileri iyi şey Yunanistan'a savaş ilan edersem bir sonraki bölüm Rusya beni parçalayabilir. Hey. Ey, ey. Ey, ey. ilk başlarda sava savaşın başlarında e ekonomi şey ekonomi yorum ya savaşın başlarında savunma savaşı sonra onun ekonomisi ordu bastıkça bittiği için saldıracaksınız adamı yok edeceksiniz arkadaşlar savunma yapmak için de kaleler kurabilirsiniz Bakın birinci seviye, ikinci seviyeyi yapabiliyorsunuz en fazla. Şimdi burada gördüğünüz gibi işgal edilmiş eyalette yağma yapabiliyorum. Yağma yapınca hazineme şeyler kazandırıyorum. Ama ben yapmayı pek sevmiyorum. Çünkü tüm toprakları kendime bağlayacağım. Bu yüzden orduyu dağata basıyorum. Bulgaristan barış müzakereleri. Buradan tüm topraklarını alıyorum. Sağda... E, vasallaştırma teklif, talep et diyor. Bunda şöyle toprakların yıldızları çok önemli. Buna basınca benim vasalım oluyor arkadaşlar. Savaş tazminatları bu da tazminat alıyorsunuz. Bulgaristan bu da kendinize tamamen bir vasal yapmış oluyorsunuz. Ama ben genelde tüm toprakları alırım. Büyük bir devlet değilse. Prestij çok önemli arkadaşlar. Buradan asimilasyon yapıyorum. Bu Sol üstte çıkıyor asimilasyon şeyleri. Görüntülerin. Kırmızıysa oraya tıklayın arkadaşlar. Sizi şöyle buraya atar. Eyalet istikrarı. Buradan gördüğünüz gibi istikrar düşük eyaletlerde asimilasyonlar yaparsınız. İki kere tıklayınca yapabiliyorsunuz. Allah! Tatvan mı? Neyse yaptık arkadaşlar. Bu gelişme şehrinizin büyük, en büyük gelişme yerleri. İki kere tıklayarak burada teknoloji teknolojik yatırım yapabiliyorsunuz. <gülüyor> Bu hastalıkları boş verin. Önemli bir şey değil. Binalar binalar yani. Başkentten uzaklık önemli bir şey değil. İstihdam edilebilir nüfus yani toplam kurabileceğiniz ordu. Buradan ee, i̇ki kere tıklayıp şey yapabiliyorsunuz ama bir kere tıklarsanız da neyse bir şey olmuyor. Buradan toplam kurabileceğiniz ordu yukarıda yazıyor 237.680. Arazi türü önemli. Burada düzlük alanlarda savunma bonusu eksi 15. Yani sav savaş yaparken savunmanız %15 daha zararlı oluyor. Ordu bakımı ama %15 daha az oluyor. Nüfus artışı fazla. Ormanlarda mesela tam tersi. Savunma bonusu artı 20. Yani daha iyi savunabiliyor musunuz? Dağlara bakın. Savunma bonusu artı 30. Yağmur ormanları. Savan. Kurak bölgeler var. Tayga. Tundra. Bataklık. Bataklıklar önemli. Çünkü çok şeyinizi etkiliyor. Arkadaşlar şu an Bulgaristan'ı haritadan sildik gördüğünüz gibi. Ee, başka ne yapacağız? Buraya girip şekillendir Osmanlı İmparatorluğu'na basınca Osmanlı'nın hangi padişahı tam hatırlamıyorum ama bir padişah zamanının şeylerini gösteriyor. Bunları toplayınca 1000 altın karşılığında Osmanlı'yı kurabiliyorsunuz. Başkenti taşı var. Bir vasal serbest olarak. Buradan Bulgaristan'a tıkladım. Buradan seçti. Seç yerine hiçbirini seçmeye basarsanız şey olur. Hepsi gider. Buradan istediğim yerleri seçip medeniyet oluşturabiliyorum. Bakın buradan bayrağı özelleştim. Mesela Türk bayrağı da var. Şunu var. Üzerine tıklıyorsunuz burada Türk bayrağı Buradan rengini seçtiniz şimdi buradan düzeltince Yani renklerini düzeltiyorsunuz arkadaşlar buradan da seçebilirsiniz Mesela böyle isim yazıyorsunuz yeni kaplamı falan buradan ekleyebilirsiniz yana doğru Buradan her yer, her şeyini ayarlayabiliyorsunuz ölçeyi ile büyütüp küçültüyordu Falan filan arkadaşlar böyle bir şey Ben ama yeni bir vasal devlet kurmayacağım Kredi alarak böyle şey yapabilirsiniz ama kredi haram arkadaşlar almayın ee, başka hükümet biçimi önemli buradan komünizm yaparsanız üretim gelirine bakın artı 1000 artı 1200 görüyor musunuz vergi geliri az ordu bakımı yüzde eksi 30 savunma bonusu fazla Bunda ordu bakımı az. Monarşi en iyisi. En iyisi, en iyisi monarşi... Arka... Hayır. En iyisi... Komünizm çok iyi. China Komünizm o da iyi. Şiir Devleti'ni önermiyorum. Cumhuriyet dönermiyorum önermiyorum. Faşizm, Komünizm. Ee, monarşi ve Demokrasi çok iyi. Bun, bunlar... En kolayları. Cumhuriyet çok zor. En en zor ama arkadaşlar bakıyorum. Şiir devleti en zoru. Güçümü güçümü daha kolay. Şiir devletine göre. Şimdi arkadaşlar başkanı gösterebilirim. Suriye'yi alsak Bakalım şu an ne yapıyorlar Ekonomik yatırım yapıyoruz Biraz mallar yatırımı yapacağım arkadaşlar Nüfusumuz düzelsin Daha iyi ordular basalım Bu bölüm biraz gelişmek üzerine olan bir bölüm olacak Sonraki bölümlerde zaten şaha kalkmak kolay olacak Bu bölüm yatırım yaptığımız için Şöyle Ankara'ya bakalım 38 binlik bir nüfusu var. Ankara'nın. Arkadaşlar. Peki. Ülkenin kaçta kaçı Türk nüfusu? %91.96. Yalan. Yani. Suriyeli nüfusu. 3.295. Buradan nüfus dağılımı herhalde. Ne bu? Evet arkadaşlar bu nüfus dağılımı. Bir dakika. Yo. Bayağı da nüfusumuz var yani. Basıyorum ben. Nüfus yatırımı yapıyorum. Lan üçüncü oldum. Bu hiçbir şey ifade etmiyor. Böyle bastıkça. Bu arada hiçbir şey gerçek şey olarak olmuyor. Bakın Azerbaycan'da eksi otuz üçlük bir e İlişkimiz var. Mesela İsrail artı ikiymiş. Hemen hakaret edelim. Bunlarla da ilişkimizi geliştirelim. Suriye ile çok iyi. Rusya ile... Suriye'nin Rusya ile ilişkilerinden daha da iyi. Biz Rusya yanımıza alacağız arkadaşlar. Rusya adam... Ne? Tamam. Rusya bizden... Olacak yani. Buradan ittifak teklif edeceğiz. Birkaç bölüm sonra. Şu an... Çok güçlü olmadığımız için eksi bir yani. Bunu sıfırlarsak çok iyi olur. Biraz mallar yatırımı yapalım ki nüfus artsın ve ordu basabilelim. Oha! Daha yavaş bir daha ilk bölümü çekiyoruz Arkadaşlar İran savaş bana koalisyon kurmuşlar Mısır İran falan filan hepsi bana savaş ilan etti ya. ben şimdi bunların gelmişini geçmişin Evet arkadaşlar şöyle biraz ordu bunların orduları tabi hiçbir şey yapamayacak Adam ekonomi çöp ama teknolojileri var. O yüzden biraz ordu basacağım. Burada onların ekonomisini zorlayacağım. Savunma savaşı. Şunlarla da bir barışayım. Boş yaptılar baya bir. Tabi efendim. Bu adamların ekonomisi zaten çöp arkadaşlar. Zorlayacağım o yüzden bunları. Zorlayınca ekonomileri kalmayınca biz onlara saldıracağız. Zaten biz bastıkça da basıyoruz. Bakın hemen 57.946'ya düştü. Bu 7000'lik on... o ne öyle öyle? İlk bölümden, bölümden yok oluyoruz arkadaşlar. Geçmiş olsun. <gülüyor> Basra körfezine bura mıydı lan ora Evet, Basra körfezine de indik arkadaşlar. Kuvvetin ay kuv kuvvet ne lan? Kuvvetin içinden de geçeriz artık bu şey körfeze geldiğimiz için. Hindistan lan Hindistanla sınırımız oldu. Bu Hindistana biz bir köpek salacağız arkadaşlar öyle olacak. Mecburen. Tahran'ı da aldık. Şöyle iyi iyi şeylerini saldı keller bizi. Şimdi bu Hindularla o aramız iyimiş zaten sıkıntı yok. Koalisyon haricinde Bir sonraki bölüm bunların ben yine içinden geçeceğim ne neyse. Anında 50 bin orduyu oraya basacağım. Vallahi sinirlendim arkadaşlar. Nereye göndereyim? Buradan gönderiyorum. Ay senin gibi kanalım Arkadaşlar herkesin gözü İstanbul'da gördüğünüz gibi yağma yapıyor köpek. Şimdi ben şunlarla bir barışayım arkadaşlar. Sonraki diplomasi barış. Oh artık barıştılar arkadaşlar. Şunlarla da bir bir barışayım. Hiç toprak moprak almıyor kimse. Oh kabul ettiler zaten benim gibi bir dünya gücünü ne yapacaklardı ki gelecektim ben onlara ve bu bölümümüz burada bitsin Azerbaycanlı ilişkiler mük İsrail'i yok edeceğiz bakayım kim Tacikistan Türkmenistan'ı Afganları var ya zaten ülkeye gelip gelip duruyorlar Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ve bye bye kayd